Bakın uyuman kazmayı! Bu kadar hep senin yürümel örüyorum. Dönebiliriz. Ha? Neyi döneceğiz ben? Neyi döneceğiz? Yarım bakar mısın? Korkak, perin, perin, sürü. Al! Kazma, kazma, belli olsun. Ha! Tamam, araç. Ekiyim, siz de hafif alır. Önler bozduk, ne diyecek edin? Özil edici, yarit, sizin. Are we up to the Bilmem ne çekmiş. Şunları da çakala da. Beni söyletme. Beş kişi var kardeşim. hey. gidi hey. Bu meci bulurakasıydı. Evet. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Yağ. Genelikte soy. Annema teslim. Az değil de şey. O o. O. Abi, bırak oğlum. Oh. Oo. Oh. Gitme, gitme. Oo, kolabı yüzüne atır거든. al Bu durduruyorum. Dur. Hop. Ha. Ha. Gel gel gel. gel. Ha burada bir parça kaldı ha. Aşma, Bak. Oo su şişeleri doludan üze doldu. Eyvallah. Hani kesmek. Tamam bu boy bu boy Haza gezdim be. Altından akın. çek. Oo! Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Hı? Gel. Gel. Ama bu da gezdik. Onlar. Halo. Halo. Hadi var hop hop hop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 Gel abla, gel oğlum. Hop. Oh! hepsini atma. Ya lazım? Aa! Aa! O hal oldu hakiki hakiki. He. <gülüyor> <gülüyor> Düşme düşme Düşme. Ha ah, bak müdür. Beraber. Hadi. Hep birlikte. Bırakma. Haydi. Git git. Hop. şeylek de benim ama Ya tutunacak Orta vur Orta vur Allah nazardan sakın baş işte bence Çeviri ve <Gülüyor> Araba geldi. At onu kadar. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.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 Çok şaklılar, kaçıyor. Tut! Tut! Tut! Destek! <gülüyor> <gülüyor> evet! Você tut! Hop! <Gülüyor> evet! Gel <gülüyor> kurtar! Oh. Evet! Benim oğluydu. Ohohoho! İman pahalı! Yiyo! Al dur! Al Al dur! Ağlat dayım Ben bilmem! Getir kaldırıyorum onu kaldırıyorum onu dün bir süre öte bir aldım öte sene Better, aşağıya gel lan usta aşağıya gel İmama atayım lan İmama Al bak gel Bakın şerefini atın Bakın şerefini atın Siz evlilik gel buraya tanıyım ben kalam var Güzel yok İstanbul'da sefasını sürsün. Kardeşimi alıp götürürüm ben Ama bir saat onun tez bu ya. Tamam tamam. Tamam.